Merhaba arkadaşlar, ben Ali Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. TYT Kimya konu anlatımlı soru kalıpları ve çözümleri videolarımıza devam ediyoruz. Bugün 2020 yılında ÖSYM'nin sorduğu konu kalıplarını ve örnek soruları çözeceğiz. ÖSYM, TYT, Kimya 2020'de laboratuvar güvenlik işaretleri, periyodik özellikler, kimyasal türler arası etkileşim, maddenin halleri, hayatımızda kimya, karışımlar, koligatif özellikler ve kimyasal tepkimelerde mol kavramı ile ilgili 7 tane soru sordu. İlk sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi laboratuvar güvenlik işaretleri ile ilgili çok basit bir soru. Arkadaşlar 9. sınıfın 1. ünitesinde kimya bilimi ünitesinde bu konuyla ilgili toplamda 8 tane laboratuvar güvenlik işaretleri öğrenmekteyiz. Müfredatta 8 tane güvenlik işareti var ve bu güvenlik işaretleri gördüğünüz gibi arkadaşlar... Burada tablo içerisinde sizlere sunulmuştur. Bunları öğrenmemizde fayda vardır. Özelliklerinde okursak çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Aşağıdaki kimyasal şişe üzerinde sadece görselde görülen kimyasal uyarı işaretleri bulunmaktadır diyor. Bu kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Görsel üzerindeki güvenlik işaretlerine baktığımızda o üzerinde alev olan yakıcı maddedir yani oksijen biliyorsunuz arkadaşlar yakıcı özür dilerim yanıcı değil yakıcı bir maddedir kafatası ve kemik çaprazı da toksik ya da zehirli maddedir arkadaşlar hemen bakıyoruz yakıcı ve aşıkında doğru cevabımız var yakıcı ve toksik maddedir diyoruz arkadaşlar. 8 laboratuvar güvenlik işaretlerinden sadece alev gösteren yanıcı maddedir. Oksijen üzerinde alev gösteren e, oksitleyici veya yakıcı maddedir. Arkadaşlar asitlerin üzerinde bu işaret vardır. Şuradaki işaret arkadaşlar bu işarette korozif veya aşındırıcı maddedir. Patlayıcı madde çok kolaydır. Evet birçok öğrenci arkadaşımızın şaşırdığı bir madde temizlik malzemeleri üzerindeki ünlem işareti tahriş edicidir. Toksik madde, radyoaktif madde ve kuru ağaç, ölmüş balık ve toprak çevre kirliliği yani çevreye zararlı madde olarak ifade edilir. Bunları öğrenmek çok basittir. Öğrenirseniz çok büyük faydası olur. Evet ikinci sorumuza geldiğimizde atom yapısı ve e, periyodik sistemle ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi soruyu direkt olarak okuyalım. Aşağıda elektron dağılımı verilmiş bakın nötr diyor. Nötr bir ele, element atom modeli bulunmaktadır diyor. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi kıymetli arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim, dalaklarım, böbreklerim. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman ne yapmamız lazım? Hemen bu atoma biz bir isim verelim. X atomu olsun. X atomunda biliyorsunuz bakın yörüngeler vardır. Merkezde çekirdek. Çekirdeğin etrafında yörüngeler vardır. Çekirdeğin içerisinde proton ve nötronlar vardır arkadaşlar. Bunlar kütleri iyi belirleyen taneciklerdir. Eee Yörüngeler üzerinde de çok hızlı hareket eden elektronlar vardır. Yörüngelerde elektronlar belirli sayılarda bulunmak zorundadır. Çekirdeğe en yakın yörünge en fazla 2 iki elektron, ikinci yörünge en fazla 8 elektron, sonra ilk 20 element için 3. yörünge de 8 elektron alabilir, taşıyabilir. Ve şöyle bir kural vardır, hiç unutmayın bunu. elektron dağılımı yapılırken son yörünge en fazla 8 elektron alır arkadaşlar. En fazla 8 elektron İsterse yörünge 32 elektron taşıyabilme kapasitesine sahip olsun ama son yörüngeye her zaman en fazla 8 elektron koyabiliriz. Şimdi biz bu atomun bir nötr olduğu için bir proton elektron sayılarına bakalım. İlk yörüngede 2 elektron var ikinci yörüngede 2 4 6 8 elektron var 10 oldu son yörüngede ise 1 2 3 elektron var yani toplam 13 elektronu vardır elektron sayısı biliyorsunuz atomun sağ alt köşesine yazılır nötr olduğu için bu atom bu atomun proton sayısı da 13'tür peki elektron dağılımını hemen yapalım zaten e, şekilde de belli ilk yörünge 2 elektron alır ikinci yörünge 8 elektron alır 2 8 daha 10 son yörüngeye 3 elektron kalır Şimdi yörünge sayısı bize periyot sayısını veriyor. 1, 2, 3, 3. periyottadır bu atom. 3. periyot. Son yörüngesindeki değerlik elektron sayısı da A grubu elementleri için arkadaşlar e, bellidir. 1, 2, 3 olanlar hidrojen, helyum ve bor hariç e, metaldir. 4, 5, 6, 7 olanlar ametaldir. E, 8 olanlar da soy gazdır. Bakın bunun 3'tür. Bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Atomumuzun X atomumuzun metal olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda grubunda son değerlik elektron sayısına bakarak 3A grubunda bulunduğunu ifade edebiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. Atom numarası 15'tir diyor. Arkadaşlar Nötr olduğu için elektron sayısı 13. Proton sayısı da 13. Proton sayısı aynı zamanda arkadaşlar atom numarası demektir. Aynı zamanda çekirdek yükü de diyebiliriz buna. Çekirdekte yüklü olan tanecik sadece Protondur çekirdek yükü de diyebiliriz bu üç kelime birbirinin eş anlamlısı gibi olarak düşünebilirsiniz proton sayısı atom numarasına atom numarası da çekirdek yüküne her zaman eşittir arkadaşlar demek ki A şıkkımız yanlıştır çünkü 13 olacaktır. Bir ametal atomudur arkadaşlar. Son değerlik elektron sayısı hidrojen, helyum ve bor hariç 1 2 3 olanlar metal 4 5 6 7 olanlar ametaldir. Bu ametal demiş, metal olduğunu ifade ettik arkadaşlar. Periyodik sistemde 13. yani 3A grubunda bulunur. 13. gruptadır. Evet arkadaşlar 13. gruptadır. Yani 3A grubundadır. Doğruyu bulduk. C şıkkını işaretliyoruz periyodik sistemin 4. periyodunda yer alır. Arkadaşlar katmanları saydığımız zaman 3 katmanlı, yani 3. periyotta olduğunu ifade etmiştik. E şıkkına baktığımızda bir deşik oluştururken elektron alarak anyon oluşturur. Arkadaşlar metallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi elektron verme Ver, verme eğilimindedirler arkadaşlar. Elektron verirler. A metaller ise alırlar. Metaller elektron vererek katyonları. A metaller elektron alarak anyonları oluşturur. Bu anyon ve katyon arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle iyonik bağlı bileşikler oluşur arkadaşlar. O halde E şıkkımızda yanlış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuzda türler arası etkileşim bağlar kimyasal bağlar arkadaşlar çok basit bir soru yine ne yapıyoruz bakın burada da çok önemlidir elektron dağılımlarını bilmek gerekiyor ve ilk 20 element için değerlik elektron sayısı 1 2 3 olanlar hidrojen helyum ve bor hariç metal olduğunu değerlik elektron sayısı 4 5 6 7 olanların ametal olduğunu 8 olanların da soygaz olduğunu yani son yörüngesinde 8 elektron olan bütün atomların gaz olduğunu bilmemiz lazım. Bir metalle bir ametal tepkimeye girerse yani etkileşirse iki tür etkileşirse iyonik bağlı bir bileşik Burada elektron alışverişi olduğunu birinin metalin katyon ametalin anyon yani metal ametali e elektron transfer eder. Ametalde elektron sayısı arttığı için elektron eksidir ametal eksi yüklenir. Metalde elektron kaybettiği için artı yüklenir yani metal katyon ametal anyondur. Bir ametalle bir ametal tepkimeye girerse ya da etkileşirse arkadaşlar kovalent bağlı birleşik olur. Kovalent bağda arkadaşlar elektronlar e, ortaklaşa kullanılır. Bakın iki tane hidrojen atomu çizeyim. İkisinin de <gülüyor> dublete tamamlaması için yani helyuma benzeyebilmesi için Birer elektrona ihtiyacı var. Bunlar birbirine elektronlarını veremez çünkü kendileri elektronsuz kalırlar. O yüzden bunlar elektronlarını şu şekilde hani e, kümeler vardır. Elektronlarını şu şekilde ortaklaşa kullanırlar. Yani sağdakine de baksak soldakine de baksak iki tane elektron olduğunu e, görebiliriz. İkisi de dublete tamamlamış olur. Yani ametal ametal arasındaki etkileşim sonucunda kovalent bağlı birleşik oluşur. Bu bileşinin oluşma stratejisi de elektron ortaklığıdır arkadaşlar. Farklı ametaller arasında oluşan bağ polar kovalent bağ yani kutuplu, aynı ametaller arasında oluşan bağ ise apolar kovalent bağ yani kutupsuz bağ denir arkadaşlar. Ee, ne demektir kutup-kutupsuzluk? Arkadaşlar bakın iki tane hidrojen Şuradaki elektronları ikisinin de merkezinde bir tane proton olduğu için bu proton bu iki elektronu ikisi de eşit olarak çeker. Ama bir hidrojenle bir hidrojen atomunun merkezinde bir proton vardır. Bir elektron. Başka bir klor atomunu düşünelim arkadaşlar. Klor atomunun son yörüngesini 8 de tamamlaması için bir elektrona ihtiyaç vardır. Onda da hidrojenin elektronuyla ee, tamamlar bunun merkezinde 17 elektro e, proton vardı şimdi bir artının çekmesi mi daha kuvvetlidir 17 artının yani 17 protonu çekmesini daha kuvvetlidir Tabii ki 17 proton daha çok çekecektir O yüzden Şuradaki ortaklanmış elektronlar biraz daha klora yakın olacaktır klora yakın olduğu için klor burada kısmi negatif yüklü Hidrojen de burada kısmi pozitif yüklü e, olarak yani kutuplu olarak gözükür. işte arkadaşlar bu ap, e, polar kovalent bağ demek budur. Yani kutupluluk işte bundan e, ibarettir arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen madde ve maddedeki kimyasal türler arasındaki etkileşim sınıfı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Bakalım magnezyum florür var. Birincisi magnezyum 12. elementtir arkadaşlar. Hemen elektron dağılımını yapalım arkadaşım. 2, 8 10 oldu. 2. Bakın 3. periyot 2 A grubu yani bir metaldir arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için metaldir. Flor ise 9'dur arkadaşlar. 2, 7 e, yani 2. periyot 7 A grubu halojendir. Ee, ve a metaldir arkadaşlar bunun ikisinin arasında metal şu elektronlarını ne yapar ee, iki tane flora verir magnezyum magnezyum artı 2 olur flor eksi bir olur e, yükler çaprazlandığı zaman magnezyum flörür iyonik bağlı bir bileşik olur bakın metalle ametal arasında meydana gelecek olan bileşikler elektron alışverişiyle oluyor Bu da iyonik bağ demektir yani doğru cevap arkadaşlar hemen karşımıza çıktı a doğrudur karbondioksite bakalım arkadaşlar karbon 6'dır değerlik elektron sayısı 4, 3 4 5 olanlar biliyorsunuz ametaldir arkadaşlar. Oksijene baktığımızda oksijende 8'dir arkadaşlar. 2 6 4. bakın bu da bir ametaldir. Ametal ametal arasında ne var arkadaşlar? Kovalent bağ olur. Burada iyonik demiş. Yanlış. Kalsiyum arkadaşlar 20. elementtir. 2 8 8 2 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için metaldir klor ise 17'dir arkadaşlar 2 8 7 olarak dağılır değerlik elektron sayısı 7'dir yani bu klor a metal a metal kalsiyum ise metaldir bunun arasında iyonik bağlı bir bileşik olur ancak burada kovalent bağ demişler bu da yanlıştır klorür yani bir Element molekül arkadaşlar. Bunun arasında kovalent bağ. Çünkü klor ametal olduğu için iki ametal arasında ne olacaktır? Değerlik elektronlarını şu şekilde e, oktete tamamlayacaktır arkadaşlar. E, son görüngesinde 8 elektrona tamamlamaya oktete kuralına uyma denir. 2'ye e, tamamlamaya da dublete uyma denir. Gördüğünüz gibi ortaklaşa elektron kullanıyor. Yani kovalent bağ bu da yanlıştır elmas arkadaşlar elmasın özelliğini bilmeniz lazım elmas grafit ve kuarts kovalent bağlı bir yapıya sahiptir burada da metalik demiş yanlış doğru cevabımız A magniyum florür iyonik bağlı olacaktır arkadaşlar çok basit bir soru evet dördüncü sorumuz viskozite ile alakalı arkadaşlar ÖSYM'de de böyle bir soru sormuş kıymetli arkadaşlarım viskozite nedir viskozite bir sıvının Akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yani viskosite sıvıları akmaması için bir dirençtir arkadaşlar. Viskositesi büyük olan sıvılar yavaş akar. Viskositesi küçük olan sıvılar hızlı akar. O halde arkadaşlar viskositesi büyük olan sıvıların akma süreleri daha uzundur. Küçük olan sıvıların akma süreleri daha kısadır. Ee, sorumuz nedir sorumuza bakalım aşağıdaki tabloda 3 farklı sıvının viskosite değerleri verilmiştir diyor buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor Evet bir akmaya karşı en fazla direnç gösteren zeytinyağıdır. Bakalım viskositesi o zaman en büyük olan zeytinyağıdır. Evet arkadaşlar doğrudur. Viskositesi büyük olduğu için akmaya karşı en fazla direnç gösteren madde zeytinyağıdır bu tabloya göre. İki moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan sudur diyor. Arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti viskosite ile doğru orantılıdır Viskositesi büyük olan maddelerin moleküllerinin birbirini tutma gücü viskositesi küçük olan maddelere göre daha güçlüdür. O halde baktığımızda su viskozitesi en küçüktür. O halde bunun moleküller arası çekim kuvveti en küçük olması gerekirken e, bize yargıda en büyük demiş arkadaşlar. Bu yanlıştır. İkinci yargımız yanlıştır. Sıcaklık 17 santigrat dereceye düşürülürse viskozite değeri büyür diyor. Bakın arkadaşlar bize viskoziteyi 25 santigrat derece için vermişler. 25 sıcaklıkla viskosite ters orantılıdır. Sıcaklık artarsa viskosite azalır. Sıcaklık azalırsa viskosite artar. Şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşlar iki aynı e, tenekeden iki bardağa bal döktük. Birini buzdolabında bir saat beklettik. Birini de oda sıcaklığında beklettik. Hangi bal daha hızlı akar? Tabii ki oda sıcaklığında bekleyen bal daha hızlı akar. Buzdolabında bekleyen bal ısı kaybettiği için yani sıcaklık değeri düştüğü için viskozitesi artmıştır. Daha uzun sürede akacaktır. Yani sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Sıcaklık yüksekse viskozite düşüktür. Sıcaklık düşükse viskozite büyüktür. O halde 25 dereceden 17 santigrat dereceye düşürüldüğü için sıcaklık sıcaklık düşmüşse viskozite değeri büyümüştür. Yani 3. yargımız doğru oluyor. Doğrular soruyordu arkadaşlar 1 ve 3 oluyor. Yani C şıkkımız doğru oluyor arkadaşlar. 5. sorumuza sevgili dostlar geldiğimizde Ayşe kızımız içerisinde derişik hidrobromik asit yani kuvvetli bir asit hidrobromik ve derişik sülfrik asit çözeltisi olduğunu bildiği fakat üzerinde isimleri olmayan iki şişe çözelti ile ilgili. Bakın iki tane şişe varmış birinde bromik asit varmış diğerinde de sülfrik asit varmış ama bu şişelerinden hangisi bromik hangisi sülfrik asit olduğunu Ayşe kızımız bilmiyormuş. Ayşe'nin şişeleri içerdikleri asitler açısından doğru şekilde isimlendirebilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekiyor gerekir diyor. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmeniz için bir kere metallerin asitlerle tepkimelerini ya da asitlere karşı verdiği e, tepkimeleri bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz metaller ayrı ayrılıyor. E, aktif metaller, anfoter metaller ve soy metaller. Soy metallerin bir kısmı yarı soydur ee, bir bir kısmında tam soydur arkadaşlar isterseniz dörde de ayırabilirsiniz metaller, amfoter metaller, yarı soy metaller ve soy metaller olmak üzere dörde ayrılır dersiniz. Periyodik tabloda 90'dan fazla metal vardır. Hocam biz bunları ezberleyeceğiz mi? Hayır arkadaşlar ezberlemeyeceksiniz ama lütfen bunlardan iki tanesini ezberleyelim. Nasıl ezberleyelim hocam? Cümleyle ezberleyin arkadaşlar. Bakın amfoter metal ne demektir? Amfoter asitlere karşı, baz bazlara karşı asit olarak Davranan ve her iki çözeltide de hidrojen gazı açığa çıkaran metaller amfoter metallerdir. Yani hem bazın içerisine attığınızda ya da asidin içerisine attığınızda hidrojen gaza açığa çıkartır. Nasıl ezberleyeceğiz hocam? Bakın çinko, alüminyum, kalay, krom... Kurşun ve berilyum. Zeynep al sana kırmızı pabuç beğen dediğimizde amfoter metalleri kodlamış oluyoruz arkadaşlar. 6 tanedir zaten ezberlemesinde de çok büyük sıkıntı yoktur. Yarı soy metaller arkadaşlar. Yarı soy metaller sadece oksijenci zengin olan ve kuvvetli olan asitlerle tepkimeye girer. Ve asidin içerdiği gazı açığa çıkartır. Hidrojen gazı açığa çıkartmaz arkadaşlar yarı soy metaller. Bunu nasıl ezberleyeceğiz arkadaşlar? Ben bunun tamamını ezberledim. Nasıl e, kodladım? Cuma ağlayan hangisi olursa avucuna patlatır dedim. Soy metalleri tek bir bölüm şeklinde. Daha doğrusu e, bütün yarı soy ve soy metalleri tek bir cümle içerisinde bağladım. Burada avucuna patlatır. Yani son iki e, kelime tam soydur. İlk üç kelime de yarı soydur. Bakın bakır. Ee, civa, gümüş, yarı soy metaldir ve sadece ve sadece oksijence zengin olan kuvvetli asitlerle tepkimeye girer ve asidin gazını açığa çıkartır. Yani nitrik asit kuvvetli bir asittir. Bu betallerden herhangi bir nitrik asitle atarsanız azot, dioksit, sülfürik asitle atarsanız da kükürt, dioksit gazı, Açığa çıkar arkadaşlar dikkat edin yarı soy metaller e, kuvvetli asitlerle tepkimeye girse dahi hidrojen gazı açığa çıkmaz arkadaşlar ve bunun dışında kalan 80 küsür tane metalinde aktif metal olduğunu bilelim aktif metaller arkadaşlar sadece ve sadece asitlerle tepkimeye girerek Tuz ve hidrojen gazı ıı, oluştururlar arkadaşlar aktif metaller tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz bu sorunu nasıl çözeceğiz hidrobromik ve derişik sülfürik asidi nasıl birbirinden ayıracağız krom metal üzerindeki etkilerini incelemek krom nedir arkadaşlar bakın ne amfoter e, şey e, krom bir amfoter metaldir krom şurada amfoter metal ne demekti Asitlere karşı bazı bazılara karşı asit gibi davranan e, metallerde arkadaşlar ve krom metalini her iki e, aside de attığımız zaman arkadaşlar iki asitle de, de hidrojen gazı açığa çıkartacaktır. Yani asitleri krom metaliyle ayıramayız. Kalsiyum karbonat kireç taşı arkadaşlar kireç taşı da asitlerle tepkimeye girdiğinde arkadaşlar kalsiyum monoksit ve yani sönmemiş kireç ve karbon dioksit gazı açığa çıkartır. Ee, arkadaşlar bu da kireç taşı da asitleri birbirinden ayırmamıza e, yardımcı olmaz. Gümüş metali üzerindeki etkilerini incelemek. Arkadaşlar bakın hidrojen bromür ve sülferik asit Hasan 2 Salak Osman 4 olarak da tanırsınız. Bakın oksijenci zengin mi? Zengin. Kuvvetli mi? Kuvvetli. O halde gümüş metali yani yarı soy metal olan gümüşü hidrojen bromüre attığınızda tepkime gerçekleşmez ama sülfürik asit attığınızda kükürt dioksit gazı açığa çıkartır. O halde gümüş metalini iki şişeye de attığımızda tepkimeye girenin sülfürik asit olduğunu, girmeyen ise e, bromik hidrobromik asit olduğunu ne yapabiliriz görebiliriz. O halde doğru seçeneğimiz yani bu asitleri birbirinden ayırmak için gümüş metal üzerindeki etkilerini incelemek olacaktır. Çözeltilerin pH değerlerini ölçümlemek arkadaşlar derişimin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bu da işimize yaramaz. Potasyum hidroksit ile tepkimelerini incelemek. Arkadaşlar potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. İki, iki asitlerle, Asitlerde tepkime girerek tuz ve su oluşturur, o yüzden bu da asitlerin ayrışmasına yardımcı olmaz. İşte kıymetli arkadaşlarım, bakın iki aylık bir konudur bu metaller konusu. Çok basit olarak 2-3 dakikada size anlattım. Lütfen bu konu üzerinde biraz durun, videoyu durdurup asitleri, şey metalleri ve özelliklerini öğrenmeye çalışalım. Evet, 6. soruya geçiyoruz biz. Nedir? Yine asitlerle ilgili. Asitlerle ilgili bir soru. Çok basit bir soru galiba. 2 mol nitrik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol sodyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen yazıyorum arkadaşlar. Nitrik asit kezap yani artı sodyum hidroksit baz Arkadaşlar tepkimeye girdiği zaman ne olur? Ne olur arkadaşlar? Tuz ve su olacaktır. Yani sodyum nitrat oluşacaktır. Artı su oluşacaktır arkadaşlar. Bakın 1 mole karşılık 1 mol. 1 mole karşılık 1 mol. Evet baş kat baktığımız zaman. O zaman 2 mol varsa elimizde 2 mol nitrik asitle 2 mol. Ee, özür dilerim. En başta 2 mol varsa 2 mol oluşacaktır. Ee, 2 mol oluştuysa 2 mole 2 mol de oluşacaktır arkadaşlar. Ee, ne olacaktır? Nitrik asitten hiç kalmayacaktır. Sodyum hidroksitten hiç kalmayacaktır. Yani tam verimli bir tepkim olacaktır. Sodyum nitratten 2 mol oluş oluşacaktır. Sudan da yine 2 mol su oluşacaktır. Bakalım şimdi bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Arkadaşlar asit artı baz eşittir tuz artı su. Bakın tuz artı su evet aşıkkı doğrudur diyoruz. Tepkime sonucu azot dioksit gazı açığa çıkar. Hayır arkadaşlar tuz oluşur. Tepkime sonucunda 3 mol su oluşur diyor. Hayır arkadaşlar 2 mol su oluşur. 1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır. Hayır arkadaşlar kat sayılar aynı olduğu için ikisinde 1 olduğu için 2 mole 2 mol girecektir. Bu da yanlıştır. Tepkime sonucunda 1 mol sodyum nitrat oluşur diyor. Hayır arkadaşlar tepkime sonucunda bir kere Na2 oluşmaz. Yani 2 mol oluşur sodyum Nitrat 2 mol oluşacaktır. Evet arkadaşlar basit bir soruymuş. Ama güzel bir soru. Evet gelelim çözeltilerde kolligatif özellikler yani derişimle ilgili soruya. Kıymetli arkadaşlarım ne diyor? 0 santigrat derecede 100 gram saf suda en fazla 40 gram şeker çözülerek doygun çözelti hazırlanmaktadır. Bakın çok önemlidir. 100 gram saf suyun çözebileceği maksimum şeker miktarı. 40 grammış 100 gram atarsanız 40 gramı çözünür 60 gramı çöker arkadaşlar bu bu demektir 0 santigrat derecede birleşenleri aşağıda e, verilen 3 fa farklı karışım hazırlanıyor bu karışımların bir atmosfer dış basınçta donma sıcaklıkları ta TB, tc arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir arkadaşlar hemen derişimlerine bakıyoruz e, baktığımız zaman arkadaşlar en ee derişimlere baktığımız zaman arkadaşlar e, ne var? 20 en seyrelatik budur. 100 gram suda 40 gram, 100 gram suda 50 gram. Arkadaşlar bak çok güzel bir soru gerçekten. Bakın bu 50 gram atmışlar. Ama bize burada ne diyor? 0 santigrat derecede 100 gram su, saf suda en fazla 40 gram şeker çözülür. O halde şu B ve C karışımlarının derişimleri aynıdır. Arkadaşlar bakın bu B karışımı olsun. 40 gram, 140 gramlık şekerli su vardır. Bakın C'de de, C karışımında da yine 140 gramlık şekerli su. Şurada da 10 gram şeker çözü e, 10 gram şeker çökecektir. Yani şu iki çözeltinin derişiminin birbirine eşit olduğunu görmemiz gerekiyor. İkisinin de 140 gramlık e, çözelti olduğunu görmemiz lazım çünkü 100 gram saf da en fazla 40 gram şeker çözünüyormuş. O halde arkadaşlar bakın çözün çözünen madde miktarı az olan seyrelttik çok olan derişiktir şu ikisini ikisinin birbirine eşit olduğunu görmemiz gerekiyor aldatma var burada bilgiyi gözden kaçırırsanız bu daha derişiktir dersiniz ama 40 gramdan fazlası çözülmez 10 gram dibe çöker arkadaşlar o halde neydi çözünen çözünen madde miktarı fazla olanın arkadaşlar donma noktası daha aşağıda daha küçüktür o halde en büyük donma noktası en büyük olan e, A'dır, yani TA büyüktür, TB'den TB eşittir TC'ye olacaktır. Bakın kıymetli arkadaşlarım, burada şunu da e, söyleyeyim: e, çözünen madde oranı yani derişik olan çözeltilerde donma noktası küçülürken yani azalırken kaynama noktası artar. Kaynama noktası yükselirken donma noktası düşer. Bunu da gözden kaçırmayın arkadaşlar. Nedir o zaman? Doğru cevabımız B seçeneği. TA büyüktür TB'den o da eşittir TC'ye diyoruz. Ve e, videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. 2020 yılında TYT tarafından e, sorulmuş ee, soru kalıpları bu şekildeydi. Örneklerimizi de yaptık. Videomu e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.